Tekrardan kanala geldiniz. herkese merhaba ee, Resident Evil'ın 7. bölümüne karşınızdayım En son nerede kaldık diye sorarsanız şurada kaldık ee, Jill Valentine ile beraber Kendo'nun Magnum'unu bulduk Ondan sonra aşağı kanalizasyonlara indik Yani hastanenin altına indik desem daha doğru Çünkü orası hiç kanalizasyon gibi değil Bayağı Umbrella'nın sevkiyat noktası gibi bir yer ee, Oradan devam edeceğiz şimdi Şöyle bir bakayım işte şurada indirme kaldırma kolları Valla birkaç tane kaldırma kolu var Kaldırma kolları ile ilgili asansörlerle Jeneratörlerin kullanılacağına dair bir kağıt var <gülüyor> Ha Nikolay Seni görmek ne kolay Oo, burayı açtı baya Yalnız şey olsa çok daha Yani bir yerden bir harita bulabilirsem Kiddi kapı. Yani PR'lerde illaki vardır haritası da Neyse şimdi harita aramayacağım Sağlıklı. Karşıma çıkar diye ümüyorum. İlk ihtimal burada da bir şey gelecektir. Görünce öyle gösteriyor. evet tamam şimdi buna patlayıcı mühimmatı üretmek için başka bir patlayıcı A ile veya alevli mühimmatı üretmek için B ile iki tane B'yi birleştirirsem de asit oluyordu ben şeye bakacağım ya bir dakika Yüksek kaliteli barottan 2 tane tamam mı Bir yok Zaten söz verdim ben bunu incini cincini çıkartacağım diye Ama O şehirde öleceğim Sev odasına döndüm Sandıkta bir işim var ya gittim ne at lanet olsun bir an tabanca zannettim ya Tüh. şimdi şu adamın zaten olduğu yerden zaten döniyorum bir tane daha bulmam lazım bir tanesi takıldı, iki tane daha bulmak lazım var buralarda bir şeyler var Ya Rabbi ya Bu sesi duyunca iyi getapta ben şey zannettim. Hunter zannettim. Girmeyin, girmeyin, girmeyin. Tamam ya, bunu kaldıracağız sensörü. Bir şeyler olacak. Dur bakalım. Ulan boşuna mı geçtim? Heh. Fişeklik, pompalı tüfek Allah Allah M3 oldu yani bir hafta Eskiden Resident Evil 3'te yani 99 yapımında yine şey vardı e, pompalı yani silah mühimmat üretmek için bir barut makinesi var. Barut makinesini kullanmadan üretemiyoruz. Ne kadar istemesem de bunu kullanmak zorundayım şimdi şu geri zekalı İşte bundan sonra yanımda <gülüyor> kullanmayacağım inşallah. Hadi. Arkadan açtık. Aa, rahat şimdi. Şimdi, bir dakika şimdi, şimdi. Şimdi şu magnum mermisinin geçti. İki tane yüksek dereceli barut var mı bizde o kadar? Yüksek dereceli barut. Şu yüksek dereceli barutları ben birleştireyim. Var mı daha? Var. Başka var mı? Var. Başka var mı? Var. Başka? Heh. Ne güzel sıraladı zaten tek tuşa basınca. Tamam. Tamam. kaç tane yapıyor dört tane çok az Ama birleştireceğim zaten pompalı mermilerini normal direkt alıyorum sağdan solda ee, 4 7 11 son bir tane daha birleştireyim Yok, şimdi ben şuraya Şimdi bir patlayıcı mühimmatı üretmek için bir patlayıcıyla A ile veya anonim üretmek için B ile Bu kadar barutum var zaten elinde Bunlardan normal şey de yapabilirim 15 tane magnum mermim var burada değil Şimdi şu 6 tane patlayıcı mühimmatım var Şunu bırakırım içine. Yani. Bunlar kalsın da. Abi bu ne ya? Ha, Oha ya böyle bir şey var mı ya? Süper zombi misiniz? Ben anlamadım ki. Abi böyle bir şey... Boşuna yapıyorum ben şey ya. Vallahi boşuna yapıyorum. Ay bu ölüyor mu? Vallahi ölüyor Olaya bak ya ben Bir alevli patlayıcı yapabilmek için yeterince şeyim var İllallah Allah ya. Yani. Buradaki tam öküzlük Neyse patlayıcı mermisi yapmamak mantıklı yani bu Alev mermisi yapmak daha mantıklı o zaman yani. Sırk Nikola'nın yanına çıkabilmek için bu kadar uğraşıyoruz Ar şuna bak ya, vallahi bir cephaneyi bitirdik. <Gülüyor> Buraya geçmemiştim galiba. Aa, sanki geçmiyorum. Şimdi deneme amaçlı. <gülüyor> Lan... ana şey alacağıma <gülüyor> yüksek derecelik oljukları aldık Yolmuş yani Nasıl bir şeyse ölmüyor yani Ah daha hiçbir sigorta yok elimde hadi buyurun Neyse şunu anladık daha ona ateş etmeye gerek yok Yok, yok yok yok yok yok çıkma şu tamam. köpeklerden de ne? dığı. Ne düşüptemin aradan bir yerden geçiyorum. mümkün olduğu kadar cephaneyi kullanmayacağım çünkü ee... benim üstümde şey ha kalmadı doğru neyse bir tane Magnum Magnum'un da onu öldüreceğine emin değil ama şey almam lazım çünkü ileride şey gelecek o alevli yaratık gelecek de patlayıcı be. Hayır senin ağzına çıkmaz ya. Adam adam ölmüyor ya. Ölmüyor, öl artık ya. Ana. Abi normalde bu bak işte bunu Magnum'da normalde bir taneye gitmesi lazım normalde. Vay arkadaş ya. Taneye at. kırmızı yanan yerler yok yok yok çıkmaz sokak yok sen devam orada oraya en sonda gidebilir. Ama mermi almamalı. Magnum yeter mi acaba? Evet. Ve yeter mi, yetmez mi derdindeyim. Bir bakayım. Yete debilir ya. Lan yeter ya. Hadi ya. man'la öldü. 2 4 1 DL İnşallah kimse ayağımı atmamaz Ama bak alev mermisiyle yani alev mermisi yapmak mantıklı o zaman. Ya zaten o patlayıcı mermileriyle yapılıyor. E bu ikincisi, üçüncüsü nerede? Kompada da iyi. Baksana, patır patır oluyor vallahi. Yani şunu anladık normal tabancadan hariç hepsi iyi aslında. Magnum, Magnum üretmek için. Var. Bir de asidini öneceğim. İki tane B'yle oluyor. Abi demin demek ki Bak geri de ki o ölmedi yani. At at! ağzına çekelim ya yav <Gülüyor> açıyorsunuz değil mi? Lan ne çakalsınız var ya. Ya hala vuruyor ya. Ya ilahi Bir şey var ama. Shit, he got away. What was he doing in here? Sen ne kolayla baş edebilir misin? Bu? Heh, bana bunlarla gel ya. Şimdi bak, bu arka taraftan gitmemem lazım hemen. Şimdi ben burada bunu. Allah Allah. Buraya geldik. He asansör aşağı gitti şu an. Devam edemiyorum dışarı. Neyse şundan bir devam edeyim. Ah. Buradan da çıkabiliriz. Hadi buradan da gidemiyorum City'de Kaos, Koas yazmışlar. Karmaşa yaratma görevi başlıyor. 19.30'sı polisi 20 kişi bir grupta çatışmaya girdi. 20 dakika içinde öldüler. 27.9 9.27'si 12 demiş. Üniversitede test görevi bir sürü köpekler dahil kampüsyon yönlendirdi. Enfekte olanı 164'da saat içinde dönüştü kurtulan yok. 20. İki star suyesini gözlemleyin. Biri erkek enfekte ve bir kadın benden bahsediyor. Biyolojik silah kadını takip ediyor. aynı. Kadın J.B. Jill Malentay meyve müfrezesiyle temas kurdu şeyden bahsediyor. Carlos'un biyolojik sinir davranışı ve görüntüsü neyinin projesine benziyor? Daha fazla araştırın. Bütün bunların hepsini şey yazmış. Bence Nikolay. Biyolojik silahın konvaksiyonel silah kullanmasını izledim. J.B.'yi ortadan kaldırmak için kararlı gibi görünüyor ve şehrin yapısını biliyor. Jill ile çatışmadan sonra biyolojik silahdaki başkalaşım video görüntüsü ekte. J.B. enfekte oldu ve bilinçsiz. Emre dediği gibi örnekleri topladım. JV virüse maruz kaldığından ve 10 saatten fazla geçtiğinde dönüşümünün muhtemel direnci nedeniyle çok yavaş oluyor. Aşı mevzu müfredesinde bir asker João tarafından alındı. Carlos'tan bahsediyor. Carlos Oliveira ve Jilman'ın tayinine uygulandığı Jilman'ın tayinimi sahilde tekrar devreye girmesi bekleniyor. Bahsedilen biyolojik silahın yeni projesi olduğu açık. JV ile temas değişmesine ve gelişmesine neden oluyor. Daha kesin. Vay ve. Nemesis'ten bahsediyor. Nemesis'in projesi, Nemesis projesi o, daha kesimlerini halletmek için daha fazla karşılaşmaya teşvik edilmeli demiş. Vay be. Joe. Tyrell. Tyrell. siz tanıştınız mı lan? I got through. They really to negotiate. Ah, aha, gitmişsin Tayran. Yok strike And this is one big ass We can deliver the vaccine to them. Before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. al Tayran'la git. Ya işte buralar buralar kaldı. Buralarda ne var ne yok? Alt. Çünkü bakayım bir gidebiliyor muyum? Ah gittim, gittim. Şimdi şöyle yapalım. Ben burada bir pause yapayım. Bundan sonraki bölümde de, e, buranın araştırması olsun ekstrası gibi. Bundan sonraki bölümde devam edeyim arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın, bir sosyal çakanın izlediğiniz için çok teşekkür ederim.